0,0727 virgül 0 7 2 7. Böyle bir sayımız var. Bakalım bunu kesir olarak yazabilecek miyiz? Bu arada doğru okunuşunu özellikle söylemedim ki ipucu olarak kullanamayın. Şimdi bunların hangi basamaklarda olduklarını bir düşünelim. Bu onlar basamağında 0, bu yüzler basamağında 7, bu 2 de binler basamağında ve şuradaki son 7 de 10 binler basamağında. Bunu yapabilmenin, bunu yapmanın birkaç yolu var. Benim tercih ettiğim yol, buradaki sayı binler basamanda olduğu için, bu sayıyı 10.000'de 727 olarak okuyabiliriz. O zaman şunu tekrar yazalım. Bu, 727 bölü 10.000'e eşittir. Ve şimdi biz bunu kesir olarak yazdık. Ve sanırım bu bizim elde edebileceğimiz en sade hali. Buradaki sayı 2'ye bölünmez, 5'e bölünmez, 3'e de bölünmez. Zaten 3'e bölünmezse 6'ya ya da 9'a da bölünmez demektir. 7'ye de bölünmez gibi gözüküyor. Galiba bu bir asal sayı. Ve galiba bitirdik.